Evet hocam. Şimdi bir istersen bir tekrar yapalım konular anlaşılmış mı anlaşılmamış mı? İlk simgemiz neydi? İsmail Kitab'ın değil mi? Evet hocam. neler yapabiliyorduk? Ee, hocam kitaplar çıkıyordu bölümler. Tamam bir, bir, şöyle bir özetle bize hızlıca. Şimdi açtım. Buradaki el kütüp ne demekti? Hocam orada e, herhangi bir kitap e, aranabiliyor oradan, arama butonunda. Buraya yazacağız, kural ya? En az Üç tane, en az üç tane kelime. Yaz, harf yazmamız lazım. Kelime yani harf yazmamız lazım. Tamam. Evet. Ee, bu beyaz sayfa ne işe yarıyordu? Yanındaki böyle ne diyelim, böyle sarı gibi sayfa. İkisinin farkı evet. neydi? Ee, bilgi fişi çıkarıyordu hocam, e, kitap hakkında. Bu bak el bahsüfî bir yani buraya yazdığımız örneğin buraya ne yazalım diyelim ki serarsi diyelim şimdi buraya yazdığımızı bunu tıklarsak bir içinde bilgi fişler içinde arıyor diğer türlü kitaplarda arıyor fakat bu abi şey yazmış ben dedim ki niye bulamadı diye serarsi var tamam. Yine şey oldu. Tamam. Şimdi bak bunu tıklarsak şöyle sileyin baştan gelelim. Şimdi kütümü tıkladığımız zaman burada kitaplar sıralanıyor değil mi? Bu sıralamanın ölçüsü neydi buradaki sıralamanın? Hocam e yani vefat şey mi? Kitap sıralaması mı? Vefat tarihine He aynen vefat tarihine göre hocam aynı. Yukarıda bir mimle ile bitenler var. Ne demek bu? Ne yani miladi Elani. vefat tarihleri. Bunlar Hicretten önce yani cahiliye dönemine ait olanlar. Ondan sonra da Hicretle başlıyor. Bu T vefat demek. Mi miladi diğerlerine yazmamış. Onda Hicri demek. Güzel. Şimdi bizim burada kaç kitap olduğunu nereden görebiliriz? Onu henüz görmedik. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi burada ana ekranda 1, 2, 3, 4, 5. sırada Beyanatül Kütüb ve Müellif'in yani kitap açık ve müellif açıklamaları diye bir kısım var. Kuş benziyor simgesi. Bu Şamile'de, yeni Şamile'de genellikle müellifler bu simgeyle ifade edilmiş. Hani eski zamanda eee mürekkep atılıp yazıldığı için herhalde oradan ilham almışlar. Buraya tıkladığımız zaman bakın burada bizim kullandığımız şamilede kaç kitap olduğu yazıyor. Adedül kütü işte 7920 diyor. Demek ki kaç kitap olduğunu işte kütüp seçerken bunu veriyor. Şimdi müellifi seçelim. Adedül müellif 2975. Tabii kütübü tıkladığımız zaman Yine az önceki pencerede olduğu gibi kitapla dikkat edersen burada yine aynı vefat sırasına göre böyle devam ediyor bak gördüğün gibi. Ve başında da sıra numarası koyulmuş. 7920. E, müellifler tıkladığımız zaman müellif adedi var ve müellifler de burada vefat tarihlerine göre burada sıralanmışlar. Evet. Nebezat var. Nevezata nasıl e, Türkçe çevirebiliriz? ne diyelim Nevezata? Evet Nevezata. Yani kitap tanıtımları diyebiliriz yani belki. Yani kitap tanıtımları. böylece kitapla ilgili kaç tane e, tanıtımı olduğunu burada görmüş oluyoruz. Evet, şimdi burayı demek ki bu beyanat-ı kütüphel müellifinden bunu görüyoruz. Şimdi biz ilk simgeye geldiğimiz zaman e, demek ki buraya e, en az üç harfi yazarak arama yapabiliyoruz. Serahsi yazdığımız zaman onun tabii ki Şamilede bulunan kitaplarını burada sıralıyor. Tıkladığımız zaman o kitabı açabiliyoruz. Tıklayalım. Açılıyor. Sonra bunu kapatıp tekrar kapatabiliriz. Şimdi buradaki iki simge, şimdi bu klasör simgesine benzeyen simgeyi tıkladığımız zaman seçili olan kitabın üzerine gittiğimiz zaman böyle ekranda gösteriliyor otomatik olarak. Bunun bir taka şeyini altta açıyor. Yani ne demek? Bilgi fişini. Burada da iki şey var değil mi? Bir takada, yani hangi kitap olursa olsun, bir kitabın bir takasını, bilgi fişini tıkladığımız zaman üstte iki seçenek görür. Bir el kitap, iki el müellif. Bu ne demektir? Kitap tıklıysa o müellifin kitabıyla ilgili bilgi var burada. Müellifi tıklatsa kitabın ile ilgili bilgi var. Bir de müellifi tıkladığımız zaman alt kısımda gördüğünüz gibi o müellifin şamiyeli olan diğer kitaplarını görüyoruz. Demek ki... Bir müellifin şamilede kaç kitabı var? Bunu görmek istiyorsak bunu müellifin herhangi bir kitabının bir takasına tıklayıp alt kısmına müellif simgesini işaretlersek bu şekilde bunu görmemiz mümkün. Evet şimdi tasnifin özelliğine devam et. Hocam e, tasnif e, bölüm bölüm ayrılmış hocam. Yani Akayı kitapları tevziyor. bölümlere göre veriyor. Evet. Burada bölümlerin kitap dediğini yani ekranda görüyoruz değil mi? Mesela El evet. 750 kitap varmış. Buradan, yani bize göre sağ kısımdan hangi bölümü tıklarsak sol kısma o bölümün içerisinde yer alan kitaplar yine yazarlarının vefat sırasına göre sıralanır. Tamam. Burada başka ne dikkat etmemiz lazım? Şu arama şeyi az önceki pencereyle aynı. Bak yeni olarak üst kısımda bunlar ne demek üst kısımda olanlar? Hocam, e, kutup zaten Yok, e, kitaplar el hocam. Gidelim. el gidelim, en matbuat diyor. Matbuat baskı olanlar hocam. Basılmış kitaplar. gayr matbuat evet. basılmamış olanlar. Basılmamış olanlar. Yani bunu seçersek ne oluyor, seçmesek ne oluyor? Hocam, e, matbuatı seçtiğimiz zaman basılı e, olanlar e, çıkıyor. Altta onu sıralıyor, tamam Evet. Yani biz bunlardan istisna yapmak istiyorsak örneğin basıl olmayan yayınlar gösterilmesin dersek bunu kaldırmamız lazım. Bak kaldırınca dikkat edin, şurada kitap sayıları değişiyor. Mesela bak Akide'de 750 kitap vardı. Bunu kaldırınca 643'e düşüyor. Demek ki bunun gerisi gayrimat var. Bunun altında kütüp yazıyor. Ne demek? Kitaplar değil mi? Evet. Ne demek? Hocam dergiler. Karşısında ne yazıyor bunu? Eee Yuvafil <Gülüyor> metbuğu. Ne demek? Yani basıl e, basılma uygun olanlar hocam. Ne demek ya? Yani Allah yani, hatırlayamadım hocam. Cilt ve sayfa numarası yani bu kitap açtığımız zaman cilt ve sayfa numarası bir takada kadar bildirilen baskıya birebir uyuyor demek. Ne yapıyor olursa içindeki bilgi uyuyor ama. Bu sayfa ve cilt numarası oynuyor. Örneğin bir matbu da 15'te olan icabında gayr-ı la mu, yazıyorsa o zaman birebir tutmaz. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Yani birebir aynıysa yuvafıkı-l-matbu'dur. Birebir aynı değilse de e, la yuvafıkı Bunu şeyde, bitaka'da şöyle ifade ediyor. Hemen bir tane açayım örnek olarak. En sonunda tar kitab. Muvafık <gülüyor> lil Burada da böyle ifade ediliyor bir takada. Yani bu kitabın diyor sayfa numaralarının bir de cilt varsa cilt numaralarının verilmesi mahtubuya muvafıktır diyor. Eğer muvafık olmazsa gayrimuvafık veyahut da terkumül kitap. Ali yani yazıyor. Bir tane bulalım. Şimdi biz şöyle diyeyim Ahmet. Bu kitapların simgelen anlamı var mı? Hangisinin hocam? Ya bak mesela burada yeşil kitap simgesi var, burada bak mesela başka bir simge, farklı simgeler var. Yani bunların evet, nasıl, nasıl bir sonuç çıkaracağız? Ee, hocam her birinin bir anlamı var. Ee, mesela Resailu ya dediği tezler yani hocam. Yani şöyle bak, şu kitap listesinde şu simgeyi görürsek onun dergi olduğunu anlayacağız. Evet, evet. Yeşil görürsek kitap ama bir de mor olan kitap simgesi var. Aynı kitap simgesi ama mor bakalım da denk gelecek mi? Bir tane denk geldi. Yok. Denk gelmedi. Mor görürsen bana söyle. En, en sonda var sanki hocam. Bakayım. Ha, bir tane geçti hocam. Hızlı geçtim ben. Mor da işte şey demek. Mor olan Adını söyle bana kitabın. Ha, şu mor herhalde. Şu mor sanki. Evet. Şimdi bak. Evet. Bir takasını açalım. Bak takım el kitap murakkam aliyen gayru muvafık matbu diyor. Yani kitap diyor. E, sayfa numarası verilmesi otomatik bilgisayar ortamında yapılmıştır, otomatik yapılmıştır. Matbûsuna uygun değildir diyor. Demek ki biz kitap listesinde e, her kitap türüne göre simge kullanmış. Bu eski şam'da da yoktu. Demek ki yeşil kitap muvafık el-matbu ise yeşil kitabın rengi. Muvafık değilse ne oluyor? Mor oluyor mor olması sanki ilmi çalışmada bunu kullanırsam mor gibi bir anlamda çıkabilir buradan. <gülüyor> çünkü matbuaya uygun olmayanı çok zorunlu kalmak için kullanılmak lazım. Onun için mor, tabii niçin verdim da ben öyle bir benzetme yapılmakta kalsın diye. Ee, şimdi bakın burada mesela mahdut yazmanın simgesi bu. Böyle ne diyelim bir Memşur mu diyorlar buna böyle eskiden hani hükümlerle falan şey yazardı ya, bir sayfa var. Res bu tezler anlamında, üniversite tezleri. Bu sanki biraz kepe benziyor, öyle benzettim ben yani. Evet hocam keptir aynı. Yani bunlar tabii bu kepe simgesi batılıdan alınmış ya, nasıl onu kullandılar? Bu biraz tuhafıma gitti ama kullanmışlar. Bu selefiler biraz hassastır ya. Evet şu simge neymiş? Elektronik yayın. Yani bilgisayar ortamında, hiç matlusu yok, bakın. Bu da ne demek? Hoparlör simgesi varsa bunun anlamı neydi? Yani evet. kitabın seslendirilmiş e, hali. Şöyle, kitabın sesli okunmuş kaydı internette var. İşte o kayda göre kitap hazırlanmış, eklenmiş demek. İşte bunların yalnız ses dosyaları, şamile içinde yok. Bir takasını açtığımız zaman... Ee, o bitakada bunun sessiz dosyasının nerede olduğu belirtiyor. Bir tane örnek olarak açalım. Bitakasını. Evet. Bak burada diyor ki aa, Bak durusun saltiyetun gâmebi tefririha mevki-ü şebeket-i İslamiye. Bunu diyor. E, mevki burada sitemde. eşşebeket İslamiyesi İslamiye sitesi diyor. Bunun sesli dosyasını onlar hazırladılar diyor. Demek ki onu şu adresten bulmak lazım. Tamam mı? Diyelim ki bir kitabın okuyuşun kitabı okumak istiyorsak yani arkadaşlarla veya kendi başımıza böyle bir sesli dosyası varsa e, şimdi şamile o sesli dosyaya göre bunu şeyi aktarmış matbousesuna göre değil de onun için altında diyor ki el kitap murakkam aliyen, bu bilgisayarda diyor rakam verilmiştir ama neye göre rakamı cüz ve rakamı dersi çünkü kitapların altında cüz yani cilt demek. Sesi dosyada cüz ise ders anlamına geliyor. Mesela bunu açalım. Kitablar çıktı, açalım. Şimdi bu tek cilt olduğu için e, cüz veya sayfa demiş ya, bakın burada, bu işte 9 dersmiş. Bu da onun sayfa numarası. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet hocam. Yani bu sessiz dosyadaki e, cüz ile sayfa farkı anlaşılır. Değil mi yani? Cüz, sesi dosyada cüzün anlamı ders demek. Yani kaç dersten oluşuyorsa her derse bir rakam verilmiş. Bu da eski Şamil'e de yoktu. Yenisine konulmuş bir özellik. Tamam mı? Onu da söyledik. Evet. Elektronik yayın yani bilgisayar ortamında yapılmış yayın demek. Tamam. Şu simge, bölüm simgesi var ya şu el kısmının altında. Şu bölüm simgesi demek. Tamam, burada başka söyleyeceğimiz yok. El-Müellif'in özelliği neydi buradakinin? Tıkladığınız zaman ne oluyordu? Hocam, ee, müellif, yani kitap müellifleri çıkıyordu hocam. M müellifler ee, vefat sırasına göre sıralanıyor. Evet. Kitapları nasıl görüyoruz? E, müellif'in üzeri tıklandığı zaman hocam, zannedersem. Size göre sol tarafa onun kitabı açılıyor. Burada olduğu gibi bak. Evet. Şu üsttekiler e, aynı. Şunlar az önce geçti. Şu bir da arıyor yazılanı. Bu e, seçilenin bir takasını gösteriyor. Burada arkadaşlar, bak bunda tercüme müellifliği ne demek? Yani kitabı tercüme müellif eden. Bilgi veriyor demek. Tercüme, teracüm bu anlamda. Tıklayalım şimdi bunu. Bak o müellif hakkında bilgi geldi. Onun hayatı hakkında müellif hakkında. Bir de yani bu ders yetişmese bir dahaki ders görürüz. Bir de hadis kitabı açtığımız zaman ravi tercümeleri var. Onu da inşallah göreceğiz. Tamam burada demek ki müellif kısmında vefat göre müellifler sıralanmış. Tıkladığınız müellifin yan tarafa kitapları şamil ederek kitaplar tabi gösteriliyor. Bir de üst kısımdaki kuş tüyü simgesini tıkladığımız zaman müellif hakkında bilgi veren aşağıya pencere açılıyor. Bu da tabi bize kolaylık sağlıyor. Yani diyelim ki bir kitaba ulaştık. Bu yazar kimdir? Ne zaman yaşamış? Ne yapmıştır? Necidir? diye. Burada en azından kısaca da olsa bir bilgi almak var. Bu sonunda da e, kaynağını da vermişler. Naklenan mevsuatu ne diyor bu? Mevakifis selef. Nil Mevravim artık bir ismi bilemiyorum. Buradan almış bunu. Tamam. El-Mufadlala neydi? Hocam, favori. Favori, favori yani, kitap. Bazı kitapları biz favori, yani bu çok kullanılan şey bilgisayarlarında, bunun ekleme yeri gelecek işlemleri, yapıldığı yerlerden oradan göstereceğiz. Bunu eklediğimiz kitaplar burada kalır. Yani sık kullandığımız kitapları favori eklersek orada kalır. Muakara neydi? Hocam son gerçi son açılan kitaplar demiştik ama i̇şte Son kullanan en son öyle dedik bunu. Son evet. yani bilgisayarda açtığımız kitaplar. Burada kaç kitabın gösterilmesi gerektiği ayarlar kısmında leuha kütte hakkında ayarlanabilir. Onu yeri gelince inşallah söyleyeceğiz. Bunun varsayılığını yanlış hatırlamıyorsam yüzdür. Ama bunu biz istersek artırıp eksiltme imkanımız var. Tamam. Tenzilat neydi? son indirilen kitaplar herhalde. Evet, indirilen kitaplar. Yani güncelleme yoluyla indirilen kitaplar. Şimdi burada, geçen hafta da söyledik, bir kitabın üzerinde fareyi tutarsak, o kitabın varsa kapağı veyahut da en azından bir taka bilgisi otomatik geliyor ekran, değil mi? Bu da güzel bir şey. Bak şöyle görüyoruz. Tamam. Şimdi tenciratı tıkladığımız zaman üstte iki simge geldi gördün mü? Nusus ve Musal olarak ne demek bunlar? Ee, hatırlayamadım hocam Nusus demek biliyorsun güncelleme durumunda kitaplarla kitapların pdf'ler ayrı gösteriyor güncelleme ekranında. Geçen hafta güncelleme vardı gösterdim Dolayısıyla biz bu indirilenler açtığımız zaman tıklı tıklıysa indirilen kitapların listesini gösteriyor burada. Eğer musavvara tıklı olursa da indirilen pdf'lerin listesini gösteriyor. Şimdi anlaşıldı mı? Yani günceleme yaptığı zaman hocam hem indirilen kitaplar hem de pdf'ler mi? Şimdi e, yani, yani nusuz şimdi kitaplardır. Şu güncelleme yaşamında burada yeşil şey işareti var ya, ona işareti. Evet, efendim. Şimdi burada güncellemede kitap olursa onu burada rakamla belirtiyor. Şimdi bu hafta gelmediği için burada gösteremiyorum. Geçen hafta vardı. Eğer pdf olursa bunun yanında pdf simgesi oluyor. Yani Şamile'de yeni eklenen kitaplarla yeni eklenen pdf ayrı gösteriyor güncellenirken ve güncelleme listesinde de bunu ayrı listelenir. Ama burada gördüğünüz gibi. Bu anlaşıldı mı? Evet şu PDF ne demekti? Yani e, o kitap hocam PDF haline getirilmiş yani. E, yani PDF kitabı bir resmi çekilmiş veya taranmış. Evet, evet. PDF Aynen, taranmış. kitabın aynısını gösteriyor. Evet. E, dolayısıyla e, biz ne demiştik? Şu anki ilmi anlayışa göre kitabın PDF'sini e, gören kişi ne yapar? sanki kitabı görmüş gibi kaynak gösterebiliyor. Ama pdf'yi görmeden Şamile'yi görürsek orada ihtiyaten dedik. Ne yapmak lazım? Kaynakçada. Eser adının sonunda El Mektebetü Şamile işte şu versiyon gibi yazmak lazım. Niye? Çünkü bu kitapları e, bilgisayar ortamına kişiler geçirdiği için yani e, kasıt olmasa bile geçirirken eksiklik yanlışlık olma ihtimali vardır. Hani biz de bu ihtimal dikkat alarak eğer kita kitabın matbuhalini görmemişsek veyahut da pdf'sini görmemişsek, bir kitap programından o kitabı görmüşsek, her ne kadar o kitabın baskı bilgisi yazsa da sonunda o kitap programından yararlandığımızı belirtmemiz ihtiyat olur Çünkü hata olursa en azından biz diğer türlü bizim matbuğusundan yanlış anlamış, eksik aktarmış konumuna düşeriz. Çünkü mesela bu kitabı kullandım. El Mektebet-i Şamil'den aldığını söylemedin. Bu ne demektir? Sen bu kitabı direkt gördün demektir. İşte orada bir bilgiyi eksik ve yanlış aktarırsan, bir ileride de yanlışlık çıkarsa bunu sen hata yapmış gibi olursun ama eğer El Mektebet-i Şamil'e yazarsan hatanın senden kaynaklanmadığı anlaşılmış olur. Tamam, şimdi e, burada e, ikinci şeyimiz e, ana simge El-Kur'an-ı Kerim. Oraya geçmeden önce burada geçen hafta başlamıştık. Bir kitabı açıp o kitaptaki değil mi? herhangi bir kitap açtığımız zaman mesela diyelim ki mesela ben neyi açayım? Usulü Serasi'yi açayım. Türk Usulü Kitabı. Burada geçen hafta buradaki simgeleri arama hariç mi? söylemiştik yanlış hatırlamıyorsa. Evet hocam söylemiştik. En son hafta orada kalmıştık. Değil mi? Arama kısmı biraz evet, evet. ayrılmış. En bir son kalmıştık. arama butonunu evet. Şimdi buradaki simgeler bir kere üstte kitabın adı gözüküyor. Değil mi? Şurada görüyoruz. Üzerine gittiğimiz zaman onun bir takası ve yüklenmişse kapağı gösteriliyor. Bir de bu Kitap adı üzerinde farenin sağını tıklarsak burada, geçen hafta bunu söylememiştik, bu hafta ilk defa söylemiş olalım. Burada dört tane seçenek geliyor. birnak ne demek? E, Kapatmam mı hocam kapatma. kitabı? Kapatma. Yani bunu tıklarsan bu kitabı kapatıyor. Bak kapattı. Tamam Evet. Şimdi Şamire'de birden fazla kitap açabiliyorsun. İkinci bir kitap açalım ki denememiz tam olsun. Evet. Neyi açalım? İhya ulu Tamam. Şimdi İhlak et tevvibatul uhrah. Bu ne demek? İhlak et tevvibat demek sekme demek. Yani bir pencerede içinde açılan yeni bir pencere sekme deniyor bilgisayar dilinde. Bunu da Arapça olarak tebrib veya diye ifade ediyorlar. Bu şu demek, bunun dışındaki açık olanları aç, diğer sekmeleri kapat demek. Anlaşıldı mı? Mesela ben şu anda usulü serası üzerinde bunu tıklarsam, diğer açık olan ilk yeri kapattı. Yani sadece o ilk açtığı kitap açık kalacak, diğerleri kapatacak. Diğerleri kapat. Şimdi bazen olur ki burada çalışırken diyelim 5-6-7 kitap açtın veya 10 kitap açtın, açabilirsin. Tek tek bunları kapatmaya uğraşmana gerek yok tıklayıp hepsini de kapatabilirsin, bir tanesini de kapatabilirsin veyahut da üçüncü seçenek İrlâkut tevhîvat Haza. Bundan sonrakileri kapat demek. Ya yani Bu ne demek? Buradan birkaç kitap açalım. Bir kitap bakın birden fazla açabiliyoruz. Geçen hafta söylemiştim. Değil mi? Aynı kitabı iki defa açabiliyoruz. Bunun faydasını evet. var. Yani farklı bölümlere bakılırsa... Karşılaşabiliriz farklı bölümlere. Şimdi bak. Erlak badahaza dedim bundan sonrakiyi kapattı. Bir de burada bir şey daha var. Erlak cemiu tevr var. Ne demek? Bütün sekmeleri kapat, bütün kitapları kapat demek. Şimdi tek kitabı kapatmanın klavye kısayolu ESC, bütün kitapları kapatmanın Shift ESC. Şimdi mesela ESC'ye basayım. Sen de kurulum program şu anda. Ahmet. Hocam, e, kurulu da sadece telefondan şu an takip edebiliyorum. E, tamam. yani... Görebiliyorsun değil mi şeyleri? Tabii hocam, görüyorum. Evet. Bilgisayar imkanı yok muydu? Hocam, bilgisayar yanımda değil. Farklı bir yerde dolayı. durur. Ben çünkü yani, bilgisayarda da bizzat uygulasan diye akrıma geldi. Tamam artık e, videolardan uygulamak lazım. Şimdi bunu söyledik. Geçen hafta bunu söylememiştik. Bu hafta ifade etmiş olduk. Evet, şimdi burada bir kitap açtığımız zaman en üstte bunun adı yazıyor. Bu çarpıya basarak da kapatabiliriz. Yani bilgisayarda e, genellikle programlarda bazı işlemlerin farklı şekillerde yapmak mümkün olmaktadır. E, şimdi en baştaki neydi? Eşşeritül Canibi ne demek? Yani e, kitabın bölümleri mi açılıyor hocam onu? Şimdi bu şu içindekiler yan şeridi yan kısmı kapat demek. Tıklıyorum bak içindekiler kısmı yoksayacağız. Tamam evet. mı? Evet. Tıkladığımda açılıyor. Ya yani dar dosya şamil açıldığı zaman otomatik bu açık geliyor. Biz bunu kapatmak istersek kapatabiliriz. Genelde bu düğmeler, üstteki düğmeler genellikle bastığın zaman açıksa kapat kapatıyor, kapalıysa açıyor. Bunun fonksiyonu bu. Bu Anavin ne demek? Başlıklar demek. Başlıklar demek yani burada e, bu başlık kısmı açık olduğu zaman bu gösterilir. Bak bu kapattığımızda gizleniyor. Gördün mü? Evet. Şimdi bunun fonksiyonu ne olabilir? Bunun fonksiyonu şu. Bak bunun yanında Anavin başlıklar demek. Ünvanın çoğulu. Üç tane de simge var. Bak şu. bahsu fil kitabı. Açık kitapta aramak demek. Tıkladığımızda o pencere geliyor. İşte zaten en son burada uzun diye burada yani öyle geçmemiştik. Geçeceğiz ona. Şimdi aramaya geçmeden önce. Şimdi aramayı ben tıkladım ya. Ahmet, bunu nasıl kapatabilirim? Tıklıyor, kapatabilirim. Ol. İşte bunu da O zaman şunu tıklayacağız yanındaki. Anavin'i tıklayacağız. Evet. Artık bunu yapmamışlar, bilmiyorum belki ileride yaparlar. Şimdi çünkü normalde bak bunu tıklayınca mesela açılıp kapanıyor. Bunlar, bunu tıklayacağız. Evet. Şimdi bu aramaya bakacağız. Bunun yanındaki arkadaş nedir? Kütup Min Nefsil Kısım. Hatırlarsan az önce ben sana dedim ki şu tasnif kısmında bakın kısım adlarının başında şu simge. Artık bunu nasıl ifade etmek lazım Bilemiyorum Ne diyelim buna? Bölüm e, bölüm. Şu, şu simgeyi niye benzettin sen? Yani şey hocam, e, yani raflarda dizilmiş kitaplar gibi ama. Öyle mi? Tamam öyle diyelim. Raflarda dizilmiş kitaplar dedim. Bana da biraz eski fotoğraf makinelerinin şeyi olur ya onu andırdı yani. Uzun evet. bir bilmiyorum hatırladım mı öyle? Önceden olurdu yani. Evet hocam, evet. Tamam kafasını oraya sokar resim falan çekerdi küçükkeniz öyleydi ya. Yani. Bak burada Aynen. da şimdi geldi. Şimdi şimdi bunu tuttuğumuz zaman bunun faydası ne bize? Kutub min nefsil kısım. Ne demek? kitabın e, ait olduğu bölümü mü? Bölümün Açıyorum. kitaplarını gösteriyor. Buna bak, tıklayın. Bak. Evet. Bizim kitabımız El Fıkul Hanefi, adı bu Hanefi kitabı muhtasal El Fıkul Hanefi kısmındaymış. Buranın altına evet. o kısımda kitaplar sıralanmış. Yani, yani bölümün, o e, kitap hangi bölümdeyse onun altındaki kitaplara sıralanmış. O bölümün kitapları bunun altında değil, bölümün bütün kitapları. Evet. Yani dolayısıyla bunun bize faydası ne olur diye düşünürsek Hanefi kitabı olan Muhtasar'ın Kuduri desen bir şey okuyordun. Ya bu bilgi başka Hanefi kitaplarda nasıl geçiyor diye merak ettiğin zaman hemen ne yapacaksın? Bunu tıklayacaksın ve buradan e, kitaplar arayabilirsin şuraya yazarak. veya da buradan vefat tarihine göre biliyorsan bakabilirsin. tam bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Bak bunu yine kapatamadık. Kapatmak için şunu tıklamamız lazım. Yani başta açmak için. Evet. Kütübül Müellif. Bu ne demek? Müellif hakkında bilgi hocam. Yok, kütüp kitap almayın. Bu müellifin başka kitapları var mı yok mu öğrenmek için şamlide bunu tıklayacağız. Bak tıkladık, bunun iki kitap varmış şamlide. Yani bunu unutmuyalım. Aynı zamanda bilgi de verdi değil mi hocam? Ha, Bu bilgi var. Işte bak bilgi de veriyor dediğin gibi. Ama evet. Kütüp müellif müellifin kitapları demek. Bilgi de var. Geç o bir takayı tıklayarak bir takayı bilmesini bilgi alırız. O zaman biz ne anladık Ahmet? Şöyle bir soru sorsak. Bir müellifin Şamile'de kaç kitabı var görmek istiyorsak bunu nasıl görebiliriz? Bir, kitabın herhangi bir müellifin herhangi bir kitabını açmışsak, şuradaki e, kütübün Aynen. müellif simgesini tıklarsak alt kısma sıralanır. İkincisi de neredeydi? Herhangi bir kitabın bir takasını açtığımız zaman, değil mi? gösterdim bak, bir takasını açayım. Evet, alt tarafta çıkıyor. Evet. Müellif'i tıklarsak altta da bu gösteriyor. Çok kolay değil mi aslında yani? Kolay. Evet, evet, Ama burada neye dikkat etmemiz gerekir? Bu müellif'in bütün kitapları bunlardır anlamına gelmez. Bu bilgi ne demek? Şamilede olanlar demek. Kolay Sadece yüklü olanlar. Yani Tabii, evet. yüklü olanlar demek, onu da bilmek lazım. Tamam. Şimdi buraya geldik. Şu ne diyelim böyle bir konuşma şeyi gibi değil mi böyle bir? Simge. Evet hocam. Ne simgesi bu? Nasıl ifade edelim? Ee, yani e, not not simgesi diyebiliriz hocam. Bu et talik değil demek? Et talik. Yani kitabın açık sayfasıyla ilgili yorum not düşme penceresi açıyor şurada. Aynen. Bunu tıkladığımız zaman bu pencere açılır. Tıkladığımız zaman kapanır. Buraya notumuzu Türkçe veya Arapça yazabiliriz. Burada Türkçe de yazabiliriz. Klavyeyi Türkçe'ye çevirerek alt kısımdan bir Bakın, Türkçe de yazabiliyoruz. Yazdıklarımızın kaydedilmesi için yapmamız gerekiyordu? Şurada kayıt butonu evet, var hocam. Buna basmamız lazım. Buna basarsak, şu anda biz e, Muhtasaralı Kodür'ünün 25. sayfasındayız. Eğer ben şu anda kayda basarsam, herhangi bir zamanda bu sayfaya geldiğimiz zaman otomatik olarak bu not açılır. Bu bizim ne faydası sağlar bize? Demek ki tez bir makale falan çalışırken, şamil eden kitapları kullanıyorsak, ilgili yerleri istiyorsak ne yapabiliriz? Not düşebiliriz. Bu da böyle bir kolaylık var. Burada şu ileri geri al, bu normal bilgisayarda, Word'de olan bir şey, yani yazdığımızı geri almak istiyorsak bunu, geri tekrar başa döndürmek istiyorsak onu, bunu tıklıyoruz. Şu da tespitü levhatu talik. Talik levhasının diyor sabitlenmesi ama ben bunu şahsen biraz vaktim. Yani pratikte ne işe yaradığını henüz çözemedim. Bilmiyorum siz çözerseniz ahmet ne işe yarar sence pratikte. Yani, yani e... diyor penceresin levhasının sabitlenmesi diyor. Bu açılan e, not F değil mi hocam? Not penceresi sabitleniyor yani. yani onu da, hani bunu arayın. tıklamasak da yine burada kalıyor. Ben tabii şu anda bir faydasını açıkçası anlayamadım. Evet. evet. Şimdi bu not kısmını bu kadar. Bunu kapatalım. Şu alttaki şeritten şimdi bir kitabın başka bir sayfasına veya cildine gitmek için ne yapmamız gerekir? Diyelim ki ben Muhtasar Kuduri bir yerde bunun. 77. sayfası atıf yapıldı. Oraya bakmak istedim. Nasıl gideceğim 77. sayfaya? Hocam ee, bu safha yazan oraya, oraya 75 yazarız. 75 yazıp Enter'a basınca oraya gideriz. Bu bir Evet. Şu Yer yok, metay çizgi olacak. var ya bak. Buradan da kaydırarak gidebiliriz. Evet. Bu da bu işe yarıyor. Hızlı kaydırmak evet. için. Yukarıdan evet. da gidilebiliyor değil mi? Yukarıdaki simgelerden de. Şundan gideceğiz. Şu kitabın başına götürür. Evet. Bak Kitabın başına geçen haftaki dersimizde bak bunu yapmıştık demek kaydede basmışız ki bak burada duruyor görüyor musun? ben bunu silen evet. şimdi kaydedeyim dur bak <Gülüyor> bak şimdi kayboldu bu kitabın sonuna gider es Ahire diyor. bu es herhalde Ulam diyor bu şey bakalım evet es bu da bir sayfa geri götürür bir sayfa ileri götürür yani sayfa sayfa bunu kullanacağız şu simgenin evet. faydası nedir? Ardül kitap fi tevvi bin cedid. Kontrol da bunu kısar Kitabı diyor yeni bir sekmede göstermek. Tıklayayım. Yani kitabın yeni bir nüshasını açıyor burada. Gördün mü? Aa, aynen aynı hocam. Yani aynı, aynı sayfayı mı gösteriyor hocam yine? Aynı kitabı ikinci defa açıyor. Ha. Bir daha tıklayayım. Üçüncü defa açıyor. Bir daha tıklayalım, ördüğünü defa açar. Evet. Zaten bu demek. Arz gösterilmesi demek. Kitabın gösterilmesi, fi tebhî bin cedid yeni bir sekme. İşte şu bir pencerenin içerisine yerleştirilen farklı kısımlara sekme deniyor bilgisayarlarında. Hani belki bilgisayarı aram var mı senin? Yoksa fazla yok mu? Nasıl oldu? Efendim? Ee, tam anlamadım da hocam. Bilgisayarla irtibatın nasıl yani? İlgin var mı bilgisayarla? Yani hocam e, ihtiyacımız olduğu kadar. Hani çok, yani çok fazla. Iyi değil değil de. Evet. Evet tamam. Şimdi orada yani bilgisayar dinde genellikle bu tür şeylere sekme adı verilmektedir. Tamam. Şimdi bunu da gördük. Yine kitabın adı burada da ortada var. Şu iki sayfa iç içe bunun anlamı neydi? Hatırlayamadım hocam. Arapçası neshun maal azvi. Ctrl-Shift kısayolu yolu. Ctrl-Shift artı C. Herhalde olması lazım. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi diyelim ki Şamile'deki açık bir kitaptaki yazıyı kopyalayıp Word'a başka bir yapıştırabilir miyiz? Evet hocam. Aynen, aynen. Bunu kopyalamak için ne yaparız? Önce yazıyı seçeriz. Değil mi? Evet. Sonra farenin sağından Ctrl-C deriz. Farenin sağından nesi tıklarız veyahut da klavyeden Ctrl-C'ye basarız. Unutma, farenin sağında bazı özellikler var. Onu geçen hafta söyledik mi? Hatırlamadım. Bu hafta söyleyelim. Bak gördün mü? Burada da özellikler var. Ona da gelelim. Şimdi ben şu anda şu kısmı Word'a aktardımı kabul edeyim. Tamam mı? Şeyden. Şu anda ben bunu Kontrol C ile fare far insanla neş neyi kopyalayabilmek. Bunu kopyaladım. Word'a Bu geleyim. Bunu geçen hafta gösterdim diye hatırlıyorum. Yok gösterdiniz hocam. Orada müellifsiz şey yapıyor hocam. Yani, ee, yani kitap olmadan, müellif olmadan sadece metin metni yani, kopyalıyor. Metni kopyalıyor. Ee, bak bunu yapıştırdım. Şu anda sen göremiyorsun da, biraz sonra göreceksin. Eğer bunu bu simgeyi tıklayarak kopyalar da Word'a veya bir yazı belgesine yapıştırırsam baş kısmına bu kitabın adını ve e, sayfa numarasını yazıyor. Bu çok önemli. Bunun için göstereyim ben. Bu pencereyi kapatayım. Şu anda. Biraz e, tekrar yapıyoruz ama Ahmet şimdi bu önemli. Bunları kafamıza yerleştirmemiz lazım. Bak şu anda ben açtım. Evet. evet. Şimdi şu kısmı Ctrl-C ile kopyalayıp yapıştırdım. Bak burada sadece metin yapıştırıldı. Kaynak bilgisi yok. Şurasını ise bu tabii sarı-burgun rengine ben bayıldım. Burası ise ne oldu? Ee, şu metnin başında muhtasarlık olduğu sayfa 12 bu ekler. Cilt olsaydı cilt numarasını ekleyecekti. Evet. Yani bu önemli bir güzel bir özellik yani. Demek ki bu bizim nerede işimize yarar? Ee, diyelim Şamile'de. Ee, Tezin hazırlık aşamasında önce bilgilerini yapmamız lazım. İşte toplayacağız önce bilgileri. Bilgiler toplarken Şamileden aldığımız zaman bu şekilde yapıştırırsa en azından bunun hangi sayfada olduğu da belli olur. İleride bunu normal e, dipnot düzeyinde yazarken ne olur? İşimiz kolay olur. Demek ki hazır demek atıf bilgisiyle birlikte kopyalamak demek. Tamam mı? Bu önemli abi, bunu Buna dikkat edelim. Evet. anlaşılmaz bir şey. Anlaşıldı hocam. E üstün işareti var. Bu ne demek? Et teşkil. Hareketliyor hocam. Bu hareketlemez de. harekeliyse harekeli kapatır veya gizler. Şimdi ben buna örnek vereceğim. Bak şu Burada niye hani bu, harekeleme yapmadı hocam? Onu anlamadım. Hani oraya bastığım zaman. Yapmıyor. Kitabın kendisi harekeli olması lazım. Mesela Sarahs'ın mefsutu öyle bildiğim için açayım şimdi onu bir. Şimdi Sarahs'ın mefsutuna açayım bu hmm, akar. Hmm, nerede? veya Mustafa harekeli mi yoksa Mustafa ya? Mustafa ya önemli değil? Bakın burada harekeli değil mi metin? Evet bu, bu harekelemiyor. Hareke varsa onu gizliyor veya açık hale getiriyor. Tamam mı? E, hareke eğer e, kitapta yoksa hocam, biz hareke onu koymuyor. harekelenmek falan burada çıkmıyor. Yapıyorum. Ama varsa onu gizleyebilirim. Ancak, ancak internette bunu yapan bazı yerler var. Fakat yüzdeyiz doğru yapmıyorlar, kontrol etmek lazım. Oraya medya yaptırıyorsun, hareke koyuyor ama yani en azından yüzde biliyorum da Belki 70-80 uyuyor yani. Gerisini sen düzeltmen lazım. Hocam yani Şamile'de e, harekeli olarak yüklenmiş kitaplar varsa sadece o simge ile gizlenir hareket. Gizlenebilir evet bunun özelliği Ama evet. eğer harekeli değilse zaten harekeleme olmaz yani. Harekeleme yapmıyor ama ek bilgi işte. olarak söylüyorum. Harekeleme yapan siteler falan var belki programda vardır ama bunlar yüzde yüz doğru yapmıyorlar. Bu neye benziyor? Google çeviride bir metni çeviriyorsun ama yüzde yüz çevirmiyor değil mi? Yani ona yine teşvik evet. gerekiyor. Bu da onun gibi bir şey. Tamam. Şimdi şu simge neydi? Bir takas. Tamam. Yani evet. Bir takası. Bahsunfis saf safhate ne demek? Hani bulunan sayfadan aranması istenen şey hocam. Açık yani sayfada. Kelime. De. Açık sayfada aranacak. Evet. Tamam. Tekrar yani, söyler misiniz hocam? Efendim? Evet, o ben aslında bir safha onu anlamadım da hocam. Açık olan sayfada aramak demek. Yani orada herhangi bir kelime <gülüyor> harf, kelime, kelime e var. Mesela şunu buraya kopyalım yapıştırayım. Bak. Bul, buldu ve kırmızıya boyadı. Gördün mü? Evet anlaşıldı hocam. Yani Şamile'de aranan kitaplar bulunursa kırmızıya boyanıyor. Dolayısıyla şuradaki dürbün simgesiyle buradaki Bahsün Fissafhan'ın farkı neymiş? O sadece sayfada arıyor hocam. Bir sayfada arıyor, açık sayfada. Bu ise kitabın evet. tamamında. Kitabın tamamında arıyor. Bir de şurada bir e, merce simgesi var. f 3 yoksa. Bunun fonksiyonu nedir? Şimdi mukayese edelim. Bununla, bununla farkı nedir? Yani burada hocam hepsi aranabiliyor. Kitap, elli. Evet, yönlif. güzel. Yani Ana simgeler içindeki mercekle gösterilen bah simgesini tıkladığımız zaman, istersek Şamile'nin tamamında, istersek seçtiğimiz bölüm veya bölümlerde, istersek seçtiğimiz farklı kitaplarda arama yapabiliriz. Demek ki Şamile bize aramayla ilgili üç farklı seçenek sunuyor. Bunu anladık. Bir, Şamile'nin tamamında veya bir kısmında arama, ki bunu göreceğiz zaten bu simge gelecek. İki, kitabın, bir kitabın içinde arama. Bir de bir sayfada arama. Evet. Şimdi aramaya en son geleceğiz dedik. Onun için biraz ayrıntılı en son geleceğiz. Şimdi oraya gelmeden önce şurada ileri geri ok var. Gördün mü? Hatta ondan önce şurada bir e, altta bir simge var. Görüyor musun? Şu eksi var içinde. Tay yaratı evet. diyor. Tay demek dürmek, katlamak demek. Yani açık bir şeyi kapar hale getirmek demek. Bu ne demek istiyor? Bu, bu şu anda pasif. Niye pasif bu? Tay yüz Herhangi bir şey. şey. Bak kendisinin ağacın diyor dürülmesi, katlanması. Ne demek istiyor? Yani bu üstteki başlıklar, alt başlıklar var ya arkadaşlar. Yani bu alt başlıkları evet. açmışsak onları topluca kapatmaya yarar. Bak şimdi ben şunun alt başlığını açayım. Bak bu aktif oldu gördün mü? Açtım. Bunun da alt başlığı var. Bak bunun da var. Diyelim ki böyle gittim gittim alt başlıkları açtım. Sonra bunları tek tek kapatmaya uğraşmak istemeyip de topluca bir tıklamayla kapatmak istiyorsak ne yapacağız? Şunu tıklayacağız. Tıklıyorum. Kapatıyorum. Şimdi Tayyus Şecar'a ne iş görüyormuş? Yani açılan tüm o e, alt bölümleri, Başlık başlıkları kapatmak için. hepsini bir anda kapatmak için. Kapat, evet. Bu anlaşıldı. Şimdi burada bir dürbün simgesi var. Bu ne işe yarıyor? Bahsûl fil anâvin diyor. Bak, ne demek? El bahsûl fil anavin, Yani başlıklar içinde aramak demek. Bak bunun alt başlıkları yani, var Başlıkları mı arıyor hocam yoksa... Alt başlıkları. başlıklar kısmındaki arıyor. Yani başlıklar içerisinde arıyor. Anladım. Evet. ya şimdi bunun faydası ne? Şimdi bu bak şimdi burada şöyle toplu halde diyebilirsin ya bunun ne, ne gerek var ama öyle devam ediyor. Bunların alt başlıkları hepsine baktığın zaman değil mi? Bir sürü başlık var. Dolayısıyla hani sen aradığın bir alt başlık nerededir diye hızlıca bulmak için burayı kullanabilirsin. Mesela buraya bir şey yazayım. Arapçaya çevireyim. Delil yazayım. Bak başlıkta delil geçenleri gördün mü? Sıraladım. Evet. Sır, tıkladığımın sayfasını açıyor. Üstte de o başlığı gösteriyor. Bak. Gördün mü şöyle? Böyle bir özelliği var. Anladım evet. hocam. Bu, şimdi bu neye benzer? Şimdi mesela Serahsin'in mevzuldu. Geçen hafta örnek olarak. Bu 30 örneği. Şimdi biz bu 30 ciltte demek ki çok başlık var değil mi? Alt başlık var, üst başlık var. Dolayısıyla biz böyle başlıklar çoksa bir kitabın belli bir başlığı arıyorsa o zaman ne yapacağız? El-Bahsu anavin simgesini kullanarak kolayca istediğimiz başlığa gidebiliriz. Veyahut da bu hadis kitaplarında biliyorsunuz kaynak verirken kitap adı, bab adı yazılıyor mesela. Bir yerde dedik dedi ki Tirmizi dedi, şu BAP dedi. Şimdi o bab nerededir diye tek tek bunu aramaktansa direkt buraya Tirmizi'yi açtıktan sonra yani bab adını yazarsa kitap adını yazarsa kolayca buna ulaşabiliriz. Yani demek ki buradan neyi anladık? Şamile'de başlıklarda aranabiliyor, açık sayfada arama yapılabiliyor, kitabın tamamında veyahut da Şamile'nin tamamı veya bir kısmında arama yapılabiliyor. Bunu görmüş olduk. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır hocam. Tamam. Ahmet inşallah bunlar kafaya giriyor değil mi? Yani kaydediyorsun. Ee, yok hocam. iyi yani. Anlaşılıyor hocam. Bunu sonra dinliyor musun videoyu? İzliyor musun? Hocam, e, yani bir önceki videoyu izlememiştim. Yani aynı zamanda uygulamıştım. Bir önceki dersimizi. Bu dersi tekrar inşallah izleyelim. E, i̇zleyelim, uygulayalım ki kafamıza yerleşsin. Şimdi Mustafa'yı tıkladım. Bak altta sadece safha geldi. Görüyorsun değil mi şurayı? Mevsut'u tıkalım. Evet. Burada ise iki yer geldi. Gördün mü? El cüz slash Niye böyle farklılık oldu? Bak, burada sadece es var. Mevsut'a geldiğimiz zaman ise elcüz ve safa var. Ufak bir Hocam alakalı bir şey demiştiniz de ben onu hatırlayamadım. Yani fark var mı? Şimdi cilt bunu, mi hocam? Bunun yüz demek de cilt anlamında. Evet. Tamam cilt anlamında. Yani şundan dolayı Mustafa'nın bu baskısı tek cilt olduğu için burada sadece sayfa numarası var. Yani şöyle diyelim. Evet. Tek cilt olan kitaplar, şamile de açıldığı zaman onun cilt rakamlar olmadığı için sadece otomatik olarak sadece saf sayfa numarası gelir. Ama serahsinin mefsutunda olduğu gibi. Ciltli bir kitap açtığımız zaman o zaman otomatik olarak altta cüz ve sayfa yani cilt ve sayfa geliyor. Bu ne demektir? İlk kutunda ciltler gösterir. Bak o 30 cilt gördün mü? Evet. Karşısında da seçili cildi sayfası gösterilir. Dolayısıyla cilde, istediğimiz cilde gitmek için buradan cildi seçme Bak şu anda 20'yi seçtim, 20 de gittim. İstediğim sayfa numarasına gitmek için ise buraya sayfa numarasını yazıp enter'a basabilirim veyahut da şuradaki kaydırma simgesini kullanabilirim veyahut da üstteki okları kullanabilirim. Tamam. Evet. Şimdi burada e, güzel başlıklar da söyledik. Şimdi diyelim ki metin içerisinde örneğin hürmet kelimesini seçtim. Farenin sağını tıkladığım zaman bakalım hangi seçenekler var mı? Bu da önemli. Yani kitapta Şam'ı e de açık olan bir kitapta farenin sağını tıkladığımız zaman hangi seçenekler geliyor? Bir kontrolcenes ne demek yani? Sadece metni kopyalıyoruz. Metni hocam. kopyalıyor, atıf bilgisi olmadan. Evet. Eğer neshummal azbi tıklarsan ne olur? Atıf bilgisiyle beraber kopyalıyor. Yani üstteki şu çift sayfa şeyin gördüğü işi görüyor değil mi? İç, iç iki sayfa. Evet. Mahsun fi ne demek bu? O e, kitapta mı? Google'da arama hocam. Google'da. Ha, Google'da. Değil mi? Google'da. Deneyelim. Bak bunu tıkladım, hemen bir tarayıcı açılıyor. Şu anda sen o ekranı görmüyorsun. Evet. Yalnız bende internet yok gözüküyor ama bizim yayın olmadı. İlginç bir şey. Yani ben o ekranı size açayım. Bu da önemli çünkü. Şu anda internet var ama artık o yok dedi. Niye yok dedi? Ben de anlamadım. Bak şu anda e, internet sayfasını açtı. Açtı ama onu arayacak ama şey yapamadı. Yani şu anda artık internet bu tarayıcıda internet açılmadı. Niye açılmadı? Onu bilemiyorum. Demek ki bahsun fi'yi Google ne demek? İnternette arıyor hocam o ben kelimeyi. Google arama motorunda arıyor. Evet. evet bunu da öğrenmiş olduk. Bu da yani şöyle. Yani diyelim ki buradaki bir ayet hadisi, bilgiyi e, yani Google'da da direkt buradan arayabiliriz. İkinci bir sorak seçenek ne? Bahsun Şamile. O da Şamile e, tamamında o, o yani kelime yani. Bu tutulacağımız zaman bu şey yapıyor bakın bak e, Şamile'de arama şey çıkıyor ve bunu arıyor şu anda, görüyorsunuz zaten. Tabii arama ekranına daha sonra gireceğiz. Tamam, bu da güzel bir özellik. En son altta ne var? İhtiyarül küllü, bu ne demek? Ee, Saygı'nın tamamını seç demek. Kontrol aksak. Tamam mı? Tabii her anda kitabın tamamı olmaması gerekiyor. Bir deneyeyim şimdi, de, bakalım. Bu kopyalamak amacıyla mı hocam? O, Tabii o sayfanın tamamını kopyalamak istiyorsan ha, tamam. o zaman şey yapacaksın. Evet bir sayfayı kopyalım sadece. Evet. Demek ki bahsün külle demek kelime anlamı hepsini seçtirmek buradaki anlamı ise e, şey yaptırdık yani sayfanın tamamını seçtirmek. Tamam. Bu da bir sayfanın tamamını eğer açmak istiyorsak, orada bizim işimize yarayabilir. Orada işimize yarayabilir. Evet, şimdi... Bir de farklı seçeneklerin geldiği bir hadis kitabı açalım. Bu kitaptaki, ya bir de aşağıda bir yer daha var, onu da Ahmet söylenmiş. Altta bir ok işareti var, gördün mü Ahmet? El evet mevduğul sabit diyor, diğerine de el mevduğul talih diyor. Yani önceki yer, sonraki yer. Ne demek istiyor yani burada? Yani şey mi hocam? Bir önceki açtığımız yerle bir sonraki açtığımız yer. Evet. Şimdi bu kitapta ben şu anda 12'deyim ya mesela. 27'ye geçeyim. Geçtim. Şimdi 27'den tekrar bir önceki yere dönmek istiyorsam onu tıklıyorum. Bak. 12'ye getiriyordum mi Evet. Eğer 12'ye geldik. Tekrar eski yani döndüğümüz yere gitmek istersek o sefer bunu tıklıyoruz. Anlatabildim yani? Bu Evet, Önki yer, sonraki yere gitme şeklinde bir şey. Evet, bu da yerine göre tabii işimize yarayabilir. Yani yerine göre işimize yarayabilir. Tamam. Şimdi bir e, hadis kitabı açalım. Tasrif'e gidelim. Buradan Kütübü Sünni'yi tıklayalım. Mesela buradan neyi açalım? Bir kitap açalım. Buhari'nin sahihini açalım. Nerede Buhar'ın İsa'yı? Bakalım şöyle. Şuraya Buhar yazalım. Daha kısa yoldan bulmak için. Evet. Sayhül Edeb. Evet. Sayhül Buhar. Tamam. Şimdi açtığım hadis kitabı. Şimdi Ahmet buraya dikkat edelim. Şimdi e, az önceki kitabı tekrar açayım ben. Bak, şimdi buraya dikkat edelim. Muhtasar'ı Kuduri'ye açtığım zaman yan kısımda, bu e, yandaki şeridi kısmı kapatıp açma bir de Talik, iki simge var. Muharri'ye geldiğimiz zaman üçe çıktı. Bunun anlamı ne? Şey mi PDF'si mi hocam? Tabii işte şimdi e, Şamile'deki e, kitapların bir kısmının artık PDF'ler ekleniyor zaten güncellemede bunu görüyoruz. İşte bu kitabın PDF'si Şamliye yüklü demek. Bu şimdi bize bunu gösteriyor. Diğer faydası ise nedir? ...bunu tıkladığımız zaman... ...ne yapıyoruz? ...bunu tıkladığımız zaman... ...o kitabın PDF'si... ...yan tarafta açılıyor. Şimdi bak dikkat edelim. Bunu tıkladım Ahmet. Gördün mü? Evet. PDF'si burada açılıyor. Bunu kapatmak için... ...bunu tekrar tıklamam lazım. Açmak için... PDF'e tıklamam gerekiyor. Şimdi burada dolayısıyla şöyle bir soru sorulsa bize. Bir kitabın PDF'sinin Şamili'ye yüklü olup olmadığını nasıl anlarız? Bir kitabı açarız. Bize göre sağ kısımda PDF simgesi varsa bunun PDF'si yüklü demektir. Yoksa ne demektir? Yüklü değil. Ee, Şimdi Başka nereden anlar? Bunu e, şöyle kitap listesine gelelim. Evet. Şimdi burada beyanat-ül ve müellifi var. Değil mi? Üstel. Bir, iki, üç, dört, beşinci simge. Bunu tıkladığımız zaman burada el kütübü başla tıklayacağız. Şimdi bu da kitaplara Şöyle tam ekran yapalım bakalım. Şöyle olsun. Burada bunu burada göremedik. Evet. Şimdi aşağı doğru gidelim. Şimdi kitaplara Tamam, burada göremedik. bu listeye geldiğimiz zaman demek ki kitabı açmamız gerekiyor. Veyahut da tenzilata geldiğimiz zaman burada pdf'ler gösteriyor. Bunu aramamız lazım. Değil mi? Buradan aramamız gerekiyor. Şimdi kitabın pdf'sini tıkladığımız zaman Şu PDF ile metin sayfasını şu arayı ayıran çizgi üzerinde durup imleç yani farenin imleci iki taraf o haline gelince bunu sağa sola götürerek burayı ayarlayabiliriz. Şimdi bu PDF açtığımız zaman burada neler yapabiliriz? Bir kere Şameli'deki güzel özelliklerden birisi kitapta hangi cilt ve sayfa açılırsa PDF'de de otomatik o sayfa açılmış. Yani kitabın pdf'siyle Şamir'in kitabı mukayese etmek istediğimiz zaman bu özellik bizim işimizi kolaylaştırır. Bak burada e, cilt bir sayfa altı diyor. Bak burada da altıncı sayfa. Örneğin buradan 15. sayfaya gideyim. Bak burada da otomatik 15. beşinci sayfa açıyor. Ahmet bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Güzel yani kitab ya? hangi sayfada? Pdf'de da aynı sayfa Açıyoruz. Şimdi bir de şöyle biraz küçülteyim alt kısmı görelim. Şimdi hadis kitaplarında bir de en er rakam yazan bir pencere, bir kutu daha açıldı. Bunun anlamı nedir? Bak şimdi ben mesela muhtasar kuduruyu açtım. Tek cilt oldu. Sadece sayfa var. Oradan şimdi tekrar şeyi açayım ben. Mepsut'u açayım. Bu ciltli olduğu için bak burada cilt ve sayfa var. Bir de dikkat edersen Şamile'de bir kitabı en, en son hangi cilt ve sayfada açmışsan, daha sonra açtığın zaman orası açılır. Az ben bunu 23'e getirmiştim, bu açıldı. Şimdi Buhari'ye geldiğimiz zaman cilt sayfa yanır da rakam, er rakam demek bu hadis, hadis numarası. Yani, numarası demek. Şimdi bir hadise gelelim. Bak, 28. hadis, burada da 28. hadis. Evet. evet. Demek ki ben burada 47. hadisi görmek istiyorsam yazıp enter'e basarım ve 47. hadise giderim. Demek ki hadis kitaplarının altında e, ne var? Hadis rakamı da gösterilir ve o rakamı yazdığımız zaman da bir hadise ulaşabiliriz. Yani diyelim ki bir yerde Buhari'de kaynak verilirken şöyle yazılsa, Buhari e, hadis no 150 yazılsa, ben buradan 150'ye tıklayarak ne yaparım? E, bunun, e, bu numaralı hadisi kolayca bulabilirim. Bu umarım anlaşıldı. Umut. Evet hocam. Dilerseniz burada bırakabiliriz hocam. Niye? Sıkıldın mı? <gülüyor> Yok hocam. Yani siz bilirsiniz tabii ki. Ha, gitmek müsaşır mı? Pencereye falan anlatalım en azından. Şimdi bırakırsak yarım kalır. Tamam hocam. Ayrılmam mı gerekiyor dersler? Yok hocam. E, devam edebiliriz. Edelim çünkü yarım bırakmıyorum. Şimdi PDF'nin altında dikkat edersen bak yeni simgeler geldi. Onda söylememiz lazım bak. Sen bak burada. Bak bu yeni simge. Evet. Baştaki beyaz sayfayı tıkladığım zaman bu açılan pdf'nin dosyası açılıyor. Bak. Şu anda sen göremiyorsun. Bak ben şimdi belge paylaşımından göstereyim. Bak şu anda bunun pdf'si açıldı. Bu anlaşıldı mı? Yani normal pdf açılıyor değil mi hocam? Ha, şeyle, zaten o pdf'nin açılabilmesi için o pdf'nin programa yüklü olması gerekiyor. Şimdi sen o kitabın PDF'sini Şamile içinde değil de müstakil PDF dosyası olarak görmek istiyorsan bunu tıklayacaksın. Bu anlamda Fethül Millef. Yani dosyayı aç demek. Doğru. Şimdi klasör simgesi ise bu PDF'nin olduğu klasörü açıyor. Bak şu çünkü bu, bu klasörü açtı. Tamam mı? Yani sen bu pdf'yi kopyalama müstakil olarak kullanmak istiyorsan nerededir diye merak edersen o zaman fethul mücelled. Mücelled şey demek. Yani klasöre mücelled diyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu pdf'yi e, sağ ve sola döndürmek demek. Pdf'yi sarmak tıklayayım. Bak sayfaya böyle döndürür. Tamam mı? Evet. Bunun şu düğmeler sayfa başındaki düğmelerle aynı. PDF'nin başına evet. gidiyor, işte sonuna gidiyor, bir sayfa ileri gidiyor, bir sayfa geri gidiyor. Bu da aynı. Evet. Bu da PDF'yi büyütme veya küçültme. Bak. Bastıkça küçülüyor veya büyüyor. Gördün mü? Evet. Şu da e, yükseklik olarak PDF'yi diyor, uygun hale getirdi. Bu da genişlik olarak. Mülametül irtifa, işte mülametül diyor, bu irtifa bu nedir? Bu da mülametül art diyor. Tamam. Şimdi bu pdf şey anlaşıldı mı Ahmet? Anlaşıldı hocam. Şimdi bu dersimizin son konusu özellikle e, hadis alanında çalışanlar için bir hadisin şimdi bak dikkat edersen bu pdf'nin dışında simgeler geldi üç tane. Gördün mü Ahmet burayı? Evet hocam. Bu hadis kitabında geliyor. Bak şimdi muhtasalı kuduru açayım yok. Mefsutu açayım yok. Şimdi hadis kitabını açtığımız zaman bu farklı özellik bir. Raviler mavi renk yapılmış. Gördün mü bunu? Açık mavi. Evet, evet. Tamam. Üzerine tıkladığın zaman bak o ravi ile ilgili bilgi alma yeri açılıyor. Yani hayatını anlatan mı hocam? Tabii, onun hayatını Ölüm anlatan ol. bir sayfa açılıyor ama bunu şöyle diyemem sana şu tecrüme türranı, yani şöyle diyeyim bir hadisi açtık ya Ahmet burada şimdi bak evet. Muharide önce hadis olmayan bir yere gideyim bak şu babul istincayı bilmem suyla ile diyor, istince yapma babül henüz hadis yokken bak şu düğmeler kayboldu gördün bak buradaki evet. yani bir hadise geldiğimiz zaman burada üç tane düğme simge geliyor bak birincisi tahriç bunun kısa yolu kontrol j. bu ne demek yani bir hadisin hadis kitaplarında geçtiği yerleri bize liste Yani bu hadisin e, diğer kitaplarda geçen yeri e, gösteriyor. Onu tamam, deneyeceğiz şimdi. Deneyip bakacağız. Tamam. Şimdi bakalım. Şimdi şu anda bu hadisi açtık. E, hatta şeye gidelim bu meşhur hadisi görelim. Bedül Vahide. İnnem al-Amal bin Niyat hadisi var ya onu açalım. O hadise geldik. Gördün mü Ahmet? Şimdi ben bunu tıkladım. Hatta şu ekranda tam ekran yapalım bir daha iyi görelim. Bak şeyini tıkladım. Şu anda dikkat ettim bak Bunu kapatayım. Bak, ekranın bize göre sol tarafına bakan. Görüyor musun? bak? Ekran evet hocam. Bölündü. Üst kısımda hadis var. Alt kısımda da bunun hadis kitaplarına geçtiği yeri gösteriyor bize. Tıkladığımız zaman onun metnini gösteriyor. Tamam mı? Tık ve hadis göstereyim. Şimdi tahriş anlaşıldı mı? Evet hocam. Demek ki hadisin tahrici yani e, bu rivayet hadis kitaplarında nerelerde geçiyor başka bunu tespit etmek istiyorsak ne yapacağız? tarih simgesini tıklayacağız. Tarihci evet. tıkladığımız zaman burada mesela bak Müsned-i Ebi Davut et-Tayalisi de geçiyormuş mesela. Şurada da geçiyor. Liste de bunu söylüyor. Tamam mı? Dolayısıyla tahrici bu şekilde bu bize gösterdi. Yine tahric şeyinde bu simgeler yine var. Aynı simgeler. Birincisi bu çok karışık değil bence. Şimdi tahricin altına Ahmet bakalım şuraya. Ardut tahrici fi tevvî min müstakil ne demek istiyor? Ee, Diyor ki şu sayfanın yani ekranın yarısında tahrici göstermişti ya. Sen evet. tarih bilgisini diyor, müstakil bir sekmede pencere de açmak istiyorsan bunu tıklar diyor, tıklıyorum ama müstakil açmıyor, yani Ayrı bir sayfa Ayrı bir sayfa hmm. evet. Yani buna sekme değil, tamam. ayrı bir sayfa diyebiliriz yani. Eski yerimize nasıl geri döneceğiz bir önceki yerimize? Bunu kapatalım. Eski. Yani kapatmadan. Ha kapatmadan mı? E, bakalım. Evet. Yo, bu, şu eskide duruyor zaten, kapanmıyor bak. Tekrar deneyeyim. bunu açtım ya. Bunu evet. da bak Buhari'yi tıkladığım zaman eski yine duruyor. Tamam, tamam. Yani e, Şamile'de kitap üzerine kitap açabiliyoruz. Açtığımız kitapları biz kapatmadıkça bu kapatmıyor. Anlaşıldı hocam. Tahriş kolay değil mi yani? Bak tahriç hizmeti var. Anlaşıldı hocam. Yani. Şimdi ikincisi insan kafası simgesi var. Tercüme demek, teracim. Yani raviler hakkında bilgi demek. Şimdi burada raviler mavi renk yapılmış. Biz bunu Ravin üzerine bak gidince el şimdi şöyle diyeyim yani bu bilgisayarda Word'de olsun başka programda olsun e, ok şeklindeki imleç bir yerde böyle bir e, el şeklini alırsa tıklayıp orayla ilgili işlem yapabilirsin demek. Biz mesela Humayedi Abdullah bin Ezübeir diyor tamam mı? Yahya bin Sa'id el Ensar diyor. Bunun hakkında, bunun hayatı hakkında tabu bu şeyde hadis kitaplarında teracim dediğimiz zaman yani bunun e, ravi olarak kritikle ilgili de bilgi veriliyor. Bunu bir, bunu tıklayarak da yapabiliriz. Bak tıkladım, aşağıda açıldı. Bak açıldı. Bak burada bilgisi var. Veyahut da, şimdi bunu bir kapatalım. Şöyle kapatayım. kapatayım. Şimdi teracim şeyini tıklıyorum. Buradaysa sayfanın altında bunu sıralıyor. Gördün mü? Sayfanın altında. ilk raviden başlayarak bütün raviler sıralanıyor. Hangi raviyi tıklarsan yan tarafta onunla ilgili bilgi var. Şimdi şurada bir şey söylüyor. Unkur merrateyni ve ardi tercüme fi tevvig-i müstakil. Ne demek? Yeni bir sayfada açma hocam. Evet. Yani sen şu ravi bilgisini diyor müstakil bir sayfada açmak istiyorsan ravi'nin üzerini çift tıkla diyor. Tıklayayım. Bak yeni bir sayfada açtı. Gördün mü? Evet, evet. Şimdi burada demek ki burada hangi bilgi var? Ben baktığım kadarıyla ravilerin tercümelerinde standart bilgiler var. Şunlar, başlıklar yapmışlar. İsmi, lakabı, künyesi, nesebi, beldesi, nispeti, onun hakkında neler söylenmiş, nesebi, doğum tarihi, vefat tarihi, Vefat ettiği yer, işte eğer bir yere bir yolculuk yapmış, taşımış orası, bir de bunun kaçıncı tabakadan olduğu. Tabakatı ruvatı takrib. Et takrib hadisçiler bilir, bir meşhur kitaptır. Orada hadislerin tabakaları, asırları yazar. Min ruusü tabakatı temin ediyor. Mesela bu neymiş? 8 tabakanın, asrın, işte başlarımlarmış. Sonra bunun rütbesi, yani Güvenillik derecesi nedir? i̇bn Hacer el-Askariye'ne göre diyor, bunun rütbesi şudur diyor. Zehebi ve İbn-i Hacer e, şeydir yani meşhur iki hadis alimi. Bunlar ravilerin e, sıkalı, kriti ile ilgili bilgiler veriyorlar. Bu bilgileri buradan buluyoruz. Şimdi e, bir hadis kitabında, tekrar bu gelelim. Kafa, insan kafası şeklindeki teracimi tıkladığımız zaman açık olan hadisin ravilerinin bilgisinin gösterdiği pencere açılıyor. Üst kısımda hadis var. Alt kısımda bu rivayette geçen raviler sırasıyla sıralanıyor. Hangisini tıklarsak onunla ilgili bilgi geliyor. Yalnız bilgilerle ilgili bakın burada bir, beş tane seçenek var Ahmet. Bir özet bilgi. Az önce göstermiştim ya. Bunu şöyle Açık halinden göstereyim ben. Bir özet. El-Mulakas ne demek? Yani öz. Yani hakkında yani. öz bilgi. Öz bilgi. El-Cerh ve Tadil. Bunun cerh ve tadili. Yani bunun ne diyelim? Evet. Yani Olumlu ve olumsuz. Rab'in yani, güven. Evet. evet. Bunları burada dikkat edersen bak kaynaklarla birlikte veriyor. Kim ne demiş? Hangi yerde demiş? Burada bunları görüyoruz. Tamam Bu daha çok tabii Hadisçilerin işine gelen işi. Bunun yanında ravaan yazıyor. Ravaan demek yani bundan rivayette bulunanlar demek. Yok, yanlış yalnız <gülüyor> ravaan demek bunun rivayet, hadis aldığı hocalar demek. Yani şeyhleri hadis istilamlar. Anladın evet. mı? Evet. Yani bu kimlerden hadis aktarmış? Hocaları bunu yapmak onları istediyor Rüvi Anhu bu sefer bundan hadis alanlar yani bunun demek. bunu timizler öğrencilerden tıkladığımız zaman bunları gösteriyor bize bak burada görüyor musun bak. o hocam sıralam. bu hadisi bir de El Merviyyat demek bundan rivayet edilen hadisleri sıralıyor yani kendi rivayet ettiği hadisler hocam Tabii, Örneğin bu kimdi bu Sufyan bin Uyeyne bin Ebi İmran'dan 30 tane hadis rivayet edilmiş Demek ki biz de bir hadis kitabını açtığımız zaman, bir hadis açtığımız zaman, bir, ravilerle ilgili özet bilgi, iki, cerh ve tadil bilgisi kaynaklı olarak, sonra bunun şeyhleri, yani bunun hadis aldığı hocalarını, bundan rivayet eden öğrencilerini, film izlerini, bir de bundan rivayet eden hadisleri görebiliyoruz. Mesela hadis numarasını tıklayınca, bakın burada, hangi kitapta, nerede diye şıkkını da görebiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir bilgi. Değil mi Ahmet? Evet hocam. Çok kolay. Kolay. Şimdi son, bu dersimizin son konusu. Burada bir de e, Turukul Hadis diye bir e, simge geliyor bir hadis açtığımız zaman. Hadisin tariki demek. Yani hangi yollarla bu hadis gelmiş? Yani buna isnat e, zinciri ve isnat ağacı gibi ifadeleri kullanılıyor. Mesela Misyonu İnnemele Amalü Bin bilmiyata hadisini tıkladığımız zaman, bak şu alt kısmı görüyor musun? Evet hocam. Bakın, şunu da kapatalım. Tamam mı? Evet. Bak buraya şöyle biraz bunu büyütebilecek. Şu alt kısma bunu sıralar. Gördün mü? Bak şu evet, hocam. bunun yine alt kısımları var. Burada bak şu ravileri sıraladı. Şimdi burada Şimdi şuradaki düğme diyor ki şu alt hani tarifleri var ya bu hadisin. Biz bunu incelemek evet. için bu şeyler açmışsak bu tayyus şeceratı yani bu ismat ağacını açmışsak bunu dürme kapatmak için bunu tıklıyor. Bak kapatıyor gördün mü? Bak şimdi şuraya açtım ben. Bak, açtım şöyle. Şurası biraz kısa ama şöyle göstereyim. Bunu tıkladım bak bunu dürüyor. Bunu tıklarsan bu şeyler hepsini arıyor otomatik olarak. Gördün mü? Yani bu e, isnat zinciri derken hocam normal o hadis senet hangi oldu. yollardan bize gelmiş? Ya Bu hadisçiler daha çok bunun ilgileniyor. Yani hangi yoldan, evet. hangi isnatlarla, hangi rivayet zinciriyle bize gelmiş? Anlaşayım. Bunları hadis araştırmalarında, bunların tek tek araştırıp yazarlar, bunun şeyini çıkarıyorlar. Yani Nedir bileyim, şeceresini evet. çıkarıyorlar. Şam ile ise bunu kendisi çıkartır Tamam mı? Şimdi burada bir özellik daha var. Şimdi bu e, isnat tariflerini topluyu açmışsak, bu ise hepsini açıyor, alt alta gördüğüm gibi. Şimdi bunun yanında neshu hezle ve ma yeteferrau anhu düğmesi var. Bu kopyalama düğmesi değil mi? Normalde. Bu şu demek, biz buradan eğer ilk raviyi seçersek, bunun ilk ravisi Ebu Hafs Ömer bin el Hatta, radıyallahu anh Ömer. Biz bir avi seçtiğimiz zaman, ondan sonraki tarihlerin hepsini unutukladığımız zaman kopyalıyor ve bunu götürüp Word'da yapıştırabiliyoruz. Yani şurada. hepsini Aceli tabi. Word'da yapıştırabiliyoruz. Evet, tamam. Hayır. Eğer ben hepsini istiyorsam, ama örneğin ben istiyorsam ki şundan sonrasını kopyalasın, bu sefer bunu bundan sonra kopyalıyor. Şimdi burada bir şimdi daha geldi. Eğer biz, hani bu İsmat simciği biraz geniş ya Ahmet, böyle açık tam bir pencerede görmek istiyorsak, bak şu, şunu tıklayacağız, bak burada ne diyor? Ardur tercümeti fi tevribem müstakil. Müstakil bir sayfada aç dediğimiz zaman bunu açtı. Gördün mü? Evet. Açtı ama bizim şeyin nereye gitti? Yani tercümesini açtım ama İslah zincirini açmadım. Tercümeyi açtı. Arduş-i Şecerat-ı Müstakil o zaman tıklayacağız. Şimdi bu daha rahat buradan takip edeceğiz. Görüyor musun? Amit? Bak şöyle açayım onu şöyle. Bak şöyle burada bunlar da şunu evet. tıkladım açtım. Bak gördün mü? Bunun hadisin tariflerini burada görüyoruz. Şimdi Hocam burada, o simgesi olan e, neyi ifade ediyor? Şu mu? Evet. Bunun evet. demek ki kitabı var veyahut yaptı o kitapta onunla ilgili bilgi var. O incelemedim. Anladım. El-Muntaka 71 diyor. Artı o. Veyahut o orada bununla ilgili bilgi de olabilir yani. Yok o kitabı açıyor bak gördün mü? Bununla ilgili bilgi var bak. El-Muntaka i̇bn Carut diyor. Gördün mü onu? Kendi kitabını evet. Hayır, kendi değil. Bu Abdullah bin Ali bin El-Carut ile ilgili bilgi nereden alacağız? Hmm. Veya da onun bilgisinin olduğu yer, veya da bu rivayetin geçtiği yer. Bak burada şimdi hadisi de vermiş ya. Yani. Yani Tarikler dedik ya. Yani bu inna aramalı hadisinin Abdullah bin Ali tariki nerede geçiyor? İşte bu kitapta geçiyormuş. Anladım. Bu kitabın 71. sayfasında burada güzel yani. Yani kaynağında veriyor. Yani. Evet güzel. Tamam Ahmet bunu da şey yaptık. Şimdi evet Şecere anlaşıldı mı, Ahmet? Evet hocam. Tamam burada. Tamam dersimizi burada şey yapalım. Bunu sen kendin de bir e, evde dene tamam mı? Tamam. Şimdi buradan e, bir bu kaldı mı? Yani biz demek ki evet. bir hadisi açtığımız zaman hadis kitabının yan tarafında bir onun tahricini başka geçtiği kitap, o hadisin geçtiği diğer kitapları listeliyor, tahriş düğmesini tıklarsak. Evet, evet. Teracümü tıklarsak onunla ilgili hem hayatıyla ilgili hem cerh ve tadille ilgili hem bunun şeyhleri, tilimizlerle ilgili ve bu müvahit hadisler isteleniyor. Altındaki e, turukul hadisi tıklarsak da bu hadisin e, bize ulaşma yollarını e, bir acil liste halinde gösteriyor. Biz bu acı istersek ne yapıyoruz? kopyalayıp Word belgesini yapıştırabiliyoruz. Bunun da faydası, çünkü hadis tezlerinde falan bu bir hadis üzerine çalışma yapılıyorsa bunun tariflerle ilgili, normalde yazarlar bunları kendileri bilgisayara şekil olarak çizip gösteriyorlar gördüğüm kadarıyla. İşte Şamil'e bu ağacı, yani tarik ağacını bize hazır olarak veriyor. Evet, burada dersimizi tamamladık ama de, senin soracağın bir şey var mı? Hocam bu e, arama butonu ile alakalı zannedersem e, o bir sonraki derste herhalde anlatırsınız değil mi? Bak aramayı yine yapamadık Ahmet. Doğru evet. Mi? Tamam onu bir sonraki derse kaldı mecbur. Evet. Tamam hocam. Bir, bir sonraki derste tamam arama. Bir de burada Ahmet son bir iki husus var. Şimdi şu sayfanın yazısı var ya Ahmet. Mesela şu sayfada evet. yazı büyüklüğü var değil mi? Bunu Eksi veya artıya klavyeden basarak büyütebiliyoruz. Ve küçütebiliyoruz. Gördün mü? Eksi veya artı, evet. Bak şu anda klavyeden eksiye basıyorum, küçülüyor. Artıya basıyorum, küçülüyor. Tamam. Anlaşıldı. Klavyeden CTRL'e basıp da bu farenin tekerleği var ya, onu ile takip evet, ettirirsen orada da yine şey oluyor. E, Büyücülük. Büyü, büyü. Tamam, bunu da söyledim. O zaman... Bu hafta birazdan, yani geçen haftanın tekrarını yaptık. İnşallah evet, hocam. doğrudan bir kitapta aramayı anlatmaya başlarız inşallah. Evet. Burada dersimizi bitiriyorsan sorun var mı? Ee, yok hocam. Notlarıma bakıyor Ahmet. Atladığım için bazen unuttuğum şeyler oluyor. Şimdi biz bu yazı boyutuyla oynadık ya Ahmet. Şimdi büyük evet. çüktük bunun varsayılan boyuta gelmesini istiyorsak Kontrol sıfıra basacağız. Tamam mı? Evet. Kontrol evet. sıfır varsayılan boyuta gelmek demek. PDF ile ilgili simgeleri söyledik. Çünkü bazı şeyleri unutuyorum. Onun için bir hızlıca buradan bakıp şimdi bırakacağım. Tarihci söyledik. Evet. Şimdi Ahmet hadisin tarihini tıkladık ya. Şimdi burada evet hocam. Ee, Müselsel ne demek? Sıra numarası demek. Şurayı görüyorsun değil mi? Şu anda gördüğümüzü. Evet hocam. Yalnız bu Zoom Ahmet bu hafta da bize topu geçti. Kapanmadım hocam. 45 <gülüyor> dakika izin vermişti ama kapatmadı. Allah nazardan korusun. Bak. Bir herhangi Ahmet. bir hadisin tarih penceresinde alttaki listede müselsel sıra numarası demek kitap o rivayetin geçtiği kitabın adı demek. Tarafta hadisin baş tarafı demek. Nasıl başlıyor demek. Tamam mı? Bap o hadisin yer aldığı bap demek hazır de hadis numarası demek. Evet hocam. Bu kolay sanıyorum. Evet. Rabi tecrübelerini de söyledim. Özet bilgi, cerh, tabil dedi, şeyhleri, dedi rivayet etti hadisler gösteriliyor. Turukul hadis, isnat şeması, isnat ağacı, hadisin geliş yolları, hadis gibi anlamlara geliyor. Bu daha çok hadisçiler şey yapıyorlar. Kopyalanmasından bahsettik. Tamam. Ahmet inşallah haftaya kitapta aramayı anlattıktan sonra inşallah Kur'an-ı Kerim düğmesine geçeceğiz. Sorun var mı senin? Tamam. Yok hocam. Yok, sen Hayırlı akşamlar diliyorum. Esselamu Aleyküm. Warahmetullahi Aleyküm. Warahmetullahi Warahmetullahi Warahmetullahi Warahmetullahi Warahmetullahi. Warahmetullahi.